Bugün 21 Şubat 2023 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, yeni ay fazında. Sabah saatlerinde ay, Mars ve Uranüs'te güçlü açılar yapacak. Güne hem duygusal hem de fiziksel yoğun bir enerjiyle başlayabiliriz. Kontrol etmekte zorlanabileceğimiz bu enerji, duygusal reaksiyonlar ve dürtüsel tepkileri de neden olabilir. Kaza ve sakarlıklara sabah saatlerinde dikkat etmekte fayda var. Venüs, koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde yeni deneyimlere, heves ve cesaretle adım atabiliriz. Ancak Venüs Koç burcunda zayıftır. İlişkilerimizde denge, uyum ve paylaşımı korumakta zorlanabiliriz. Bu dönemde kişisel arzular öne çıkarken biz yerine daha fazla ben diyebiliriz. Dişi enerjinin zayıflaması, eril özelliklerin ön plana çıkması mümkün. Barış ve uyum yerine savaş ve mücadeleye yönelebiliriz. Balık burcunda ilerleyen ay gece saatlerinde Neptünle birleşecek. Gece saatlerinde kendi dünyamıza çekilmek, yalnız kalmak isteyebiliriz. Maneviyata yönelip tefekkür etmek faydalı olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.